Bugün 11 Haziran 2022 Cumartesi Satürn günündeyiz Akrep burcunda ilerleyen ay güne hırslı ve kararlı enerjiler veriyor gün genelinde ilişkilerde daha tutkulu olurken sezgilerimizden de yararlanabiliriz ilişkilerimizdeki finansal paylaşımlar borç alacak konuları da günlük işlerimizde belirleyici olabilir Bugün kesinleşen boğa burcundaki Merkür ile oğlak burcundaki püroto arasındaki üçgen açı zihinsel enerjimiz ve sezgilerimizde de güçlendirebilir konsantrasyon yeteneğimiz yükselebilir odaklandığımız bir konuda yüksek verim alabiliriz İş, kariyer, finans ve maddi alanlarda planlı ve disiplinli olabilir, somut sonuçlar alabiliriz. Resmi mercilerle görüşmeler, bilgi paylaşımları, anlaşma ve sözleşmeler gündeme gelebilir. Zihnimiz meraklı ve kuşkucu olabilir. Gizli ve bilinmeyen konulara ilgimiz artarken, herhangi bir konuyu derinlemesine inceleyip bilgi toplayabiliriz. Bazı sırları öğrenmemizde mümkün. İkna kabiliyetimizin yükselmesi, iş ve özel ilişkilerimize de fayda sağlayabilir. Gece saatlerinde Akrep Burcu'ndaki Ay, Boğa Burcu'ndaki Venüs ve Uranüs'te karşı tacıda olacak. Heyecan ve coşkumuzun artabileceği gece saatlerinde kişisel arzularımızla daha tutkulu olabilir, dürtüsel davranma eğiliminde olabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.